İyi akşamlar, kıymetli arkadaşlar. Önce bir ses kontrolü yapalım. Sesim geliyor mu? Birisi cevap verse yeterli. Geliyor canım. Tamam. Başlayalım isterseniz. Video kaydı da oluyor. Daha sonra izlemek isteyenler izleyebilirler. Biliyorsunuz 28 Ağustos'ta Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu düzenleyeceğiz. Bu semfozyumda özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez konularıyla ilgili bildiri sunmasını istiyoruz. Biliyorsunuz birçok üniversitede yüksek lisans tez savunmasına girebilmek için öğrencilerimiz tezleriyle ilgili, bu önemli, tezleriyle ilgili herhangi bir konuda değil, tezleriyle ilgili bir makale yayınlamaları veya bildiri, diğer ismiyle tebliğ sunmaları şartı var. Benim önerim, ben de danışmanın benim de öğrencilerim var. Önerim bildiri sunulması yönünde. Çünkü makale daha kapsamlı bir çalışma, ayrıntılı bir çalışma. Ve testden önce değil de test tamamlandıktan sonra, test savunulup kabul edildikten sonra makalenin yazılması daha doğru diye düşünüyorum. şahsi tecrübem de böyle. Bundan dolayı da öğrencilerimiz bu resmi prosedürü rahatlıkla geçebilsinler diye bildiri sunulma bilsinler diye e, böyle bir sempozyum düşündük. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu. Bu sene e, test savunmaları Eylül gibi olduğu için Eylül'den önce yapalım diye düşündük. Seniye farklı bir tarihte düşünüyoruz. İlkinde bu şekilde başlamış olacağız. Ben bu sunumda sizlere e, bildiri nasıl hazırlanır? Bildirinin temel özellikleri nelerdir? Bildiri sunarken nelere dikkat edir, ederiz? Genel akademik ve tecrübelerime dayanan e, bilgilere sizlere aktarmaya çalışacağım. Bittikten sonra da sorularınız olursa elimden geldiği kadar tevaplamaya çalışayım. Önce şöyle bir giriş yapalım. Akademik yazı türleri nelerdir? Bunların farkları nelerdir? Hümeyre istersen sen kayıtları kabul edebilirsin. Akademik yazı türü dediğimiz anda akademik araştırmaya dayalı olarak, araştırma etiğine uygun olarak e, belli bir araştırma soroloji sonunda kaleme alınan metinlere akademik metin diyoruz. Bilimsel metin diyoruz. Bunlar e, tez, kitap, kitap bölümü, kitap incelemesi, makale, bildiri şeklinde e, alt türleri var. Bunların her birinin de farklı art türü var. Tezin, doktora tezi, yüksek lisans tezi, kitabın çeviri, kitap, tehlif kitap, tahkik kitap, neşir kitap, kitap alt türleri var. Kitap bölümü de e, yine araştırmaya dayanan çalışmalar Kitap incelemesi, yayınlanmış bir araştırmayı değerlendirmeye dönük bir özel yazı türü. Makale ve bildiri. Bugün biz asıl bildiriyle alakalı konuşacağız. Ama hepsindeki ortak nokta akademik araştırma tekniklerine uyulması, akademik ilkeğe uyulması. Bunlara uyularak bir metin ortaya konulması. Bu yüzden ortak nokta bunlar da bu. E, farklılıklar nerede, nereden kaynaklanıyor? Sol tarafa küçük bir kutucuk içine yazdım. Konu sınırlılığı açısından farklılık var. Yani bildiri diyelim konusu daha darken e, tezin konusu daha geniş. Yani yüksek lisans tezi biraz daha darken diyelim örneğin doktora tezi daha e, geniş bir konu alan seçilebiliyor. Veya kitapta daha geniş bir konu seçilebiliyor. E, konu ne kadar darsa araştırmanın süresi o kadar azalır. E, konu ne kadar genişlerse araştırmanın süresi o kadar artar. Bundan dolayı araştırma konusu itibariyle daha kapsamlı olduğu için tezler, doktora tezleri Üç sene, 4 sene, beş sene, altı sene sürebiliyor. Oysa bildiri de sınırlı bir konu seçilebilirse o sınırlı konuda diyelim bir ay içinde, iki ay içinde bir bildiri hazırlanması mümkün. Makale için diyelim altı ayda, yedi ayda bir makale hazırlanması mümkün. Bu tamamen konunun sınırlandırılması ile ilgili. Süre farklılığı da buradan kaynaklanıyor. Konuyu nasıl sınırlandırırsanız belirlerseniz içerikte sürede ona göre farklı rakışmış oluyor. Şimdi içerikle alakalı kısaca şunu deneyeyim. buradaki dikkat çeken kitap incelemesi, kitap incelemesi yazılan bir kitabı alanınızla ilgili bir kitabı okuyup değerlendirip değerlendirmesini yapmak, e, kitabı tanıtmak değil, reklamını yapmak değil, kitabı okuduktan sonra e, olumlu yönler neler, zayıf noktalar nelerdir, yani artısı ile eksisi ile kitabı değerlendirme yazısı, bu kitap inceleme türünü daha çok alanın uzmanları tarafından yazılması daha iyi, yani profesörler, doçentler, gibi alana ve hakim, uzman kişilerde yazılması daha iyi. Ama biz de yüksek lisans veya doktora öğrencilerine de siz şu kitabı değerlendirin diye yazın diye önerebiliyorlar. Benim tavsiyem yüksek lisans doktora aşamasında kitap incelemesine girmemeniz. Bu biraz daha uzmanlık gerektiriyor. Çünkü neticede kitabı eleştirmeniz gerekiyor. Yani hatalı bir bilgi sebebiyle, eksik bir bilgi sebebiyle eleştirmiş olabilirsiniz. O yazılı metin basılacağı için, daha sonra değiştirme imkanınız olmayacağı için mahkup olacağınız bir duruma düşebilirsiniz. O yüzden kitap incelemesi içerik açısından diğerlerinden biraz daha farklı. Bunu doktora sonrasına bırakmak daha iyi. Ama e, lisans üstü süreçte bildiri, makale, bu tür çalışmalar yapabilirsiniz. E, özellikle de bildiri çalışması teziniz açısından önemli. Evet. Tez genel itibariyle şöyle ifade edelim. Akademik araştırma ve yazım kurallarına uygun olarak bir danışman eşliğinde hazırlanıp birim kurulu önünde savunulmuş çalışma. Burada kesin yani hepsinde aynı e, ilke var. Araştırma etiğine uymanız gerekiyor. Yazım kurallarına uymanız gerekiyor. Tez yapıyorsanız sizin bir danışmanınız eşliğinde danışman size ve ediyor. Bir de bu metin ortaya çıktıktan sonra e, bir jüri oluşturuluyor ve, ve o jüri karşısında tezini savunmanız gerekiyor yüksek lisans tezi kapsam e, süre açısından biraz daha sınırla iki senede içine de e, bitebiliyor ama doktora tezi alanınıza bağlı olarak bu altı seneye kadar yedi seneye kadar uzayabiliyor daha ayrıntılı bir araştırma türü şimdi e, yüksek öğretim kurumunun çıkartmış olduğu lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği var bu yönetmeliğinde yüksek lisans tezi içinde, doktora tezi içinde bir amaç ve sınırlılık belirlenmiş. Bunları size hatırlatayım, bunlar önemli. Yüksek lisans programı öğrencisinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye yetişme, bilgiyi derleme yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Burada sizden istenen araştırma yöntemini öğrenmeniz, bu yöntemi öğrendikten sonra bilgiye erişmeniz, yani kaynaklara, anket yaparak bir şekilde bilgiye erişmeniz, bu bilgiyi değerlemeniz, bunu manuel olarak değerleyebilirsiniz. EndNote, Zotero, Mendeley gibi Stary gibi programlarla değerleyebilirsiniz. Bu bilgiyi değerledikten sonra tasnif ettikten sonra yorumlamanız, değerlendirmeniz. Bunları yapmış olsanız yüksek lisans tezi hukultun geçerli hale geliyor. Araştırma yöntemine uy uy uyarak bilgiye ulaşmanız, bu bilgiyi değerlemeniz, tasnif etmeniz, daha sonra onu yorumlamanız, değerlendirmeniz, bunu metne dökmeniz yüksek lisans tezi için yeterli bir şart. Doktora tezi biraz daha farklı. Yani aynı yönetmenlikte amaç kısmında, hedef kısmında bir analiz gelmesini işaretledim sol tarafta. Bir analiz farkı var. Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdiriyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Şimdi doktora da e, sizin ulaşmanız istenilen hedef, neticede danışma açtığında tez yazdıktan sonra e, bağımsız araştırma yapma, yapma yeteneğinizin gelişmiş olması. E, bu e, yeteneğinizi kullanarak bilimsel problemleri ele alabilmeniz, verileri geniş, bir bakış açısı ile yorumlamanız e, aklımıza kalması gereken kelime analiz yeteneği, araştırma ve analiz yeteneğiniz olması gerekiyor. Doktora gittiği zaman doktorun hedefi bu. Şimdi ne yapılırsa doktora tezi yerine gelmiş olur. Burada sağ tarafta işaretledim. Dikkat ederseniz bu yönetmelik maddesinde yeni kelimeler tekrarlanıyor. Yenilik e, özellik taşıması gerekiyor doktora tezinin. Okuyalım. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin. Bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirmesi gerekir. Şimdi bir geriye geleyim. Yüksek lisans tezinde araştırma yöntemlerini uygulayarak bilgiye erişmeniz, değerlemeniz, tasnif etmeniz, yorumlamanız yeterliydi. Ama doktora sürecine geldiğimiz anda burada mutlaka bir yenilik sizden isteniyor. Nasıl bir yenilik olabilir? Bilime bir yenilik getirme. Daha önce çalışılmamış bir konuyu çalışma. Sosyal bilimleri düşünürsek, daha önce kimsenin çalışmadığı bir kişi olabilir, bir eser olabilir, bir konu olabilir, bir dönem olabilir, bir alan olabilir. Orayla ilgili bir çalışma yapmanız. Veya yeni bir bilimsel yöntem geliştirmeniz. Veya bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamanız. Niteliklerinden en az birini yerine getirmeniz gerekiyor. Doktora tezinin doktora tezi olabilmesi için. O yüzden e, doktora tezinde konu seçimi çok önemli. Konuyu belirlemek önemli. Bir şekilde e, yenilik, özelliği taşıyan bir konu seçmeniz gerekiyor ki özellikle sosyal bilimlerde doktora teziniz okurken e, kabul edilebilir tez olmuş olsun. Makale. Makale dediğimiz zaman temel ikiye ayrılıyor. Araştırma makalesi, derleme makalesi. Derleme makalesinden başlayalım. Değerleme makalesi literatür taraması, tarama makalesi, değerlendirme makalesi isimler de veriliyor. derleme makalesi ne demek? Ee, bir konuya dair yapılan araştırmaları, e, araştırıcının e, literatür diyoruz buna, yazılmış araştırmaları değerlendirerek e, konunun veya o problemin veya indirilen araştırmanın literatür üzerinden nereye kadar geldiğini tespit etmek. Örneğin Türkiye'deki okul yazarlığı araştırılıyor diyelim bir sosyal bilimci. 2021'den önce okul yazarlıkla ilgili Türkiye'de hangi tezler yapıldı, hangi kitaplar yazıldı, hangi makaleler yazıldı, hangi bildiriler konuldu, burada hangi konular nasıl tartışıldı, nelere ulaşıldı. Bunları literatür üzerinden okuyup, değerlendirip makale yazdığı zaman bu bir literatür makalesi oluyor. Bu zor bir konu ama bunun yapılması da gerekiyor. Benim önerim öğrencilerime özellikle, Doktora tezine başlama önce zaten giriş kısmında bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. Kaynak değerlendirmesi, aldıkları konuyla ilgili bir değerlendirme makalesi yazmaları. Yani o konuda kim çalıştı, hangi kitabı yazdı, hangi tez var, hangi makale var, konunun hangi yönleri tartışıldı, hangi yönlerinde bir sonuca ulaşıldı, hangi yönlerinde sonuca ulaşılmadı. Bunların takip açısından literatür değerlendirmesi yazmak gerekiyor. Yazdığınız literatür değerlendirmesini tezinize Giriş kısmına eklersiniz kaynak değerlendirme, literatür değerlendirme kısmına. Daha sonra da doktora tezinden sonra isterseniz derleme makalesi yayınlayabilirsiniz. Bunun amacı bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların durumunu görmek. Araştırma makalesi ise diğer isimde orijinal araştırma makalesi veya özgür makale daha önce çalışılmamış bir konuyu almak ve o konuda yeni bir yöntemle, yeni bir bakış açısıyla Yeni kaynaklara dayalı olarak yapılan araştırma makalesi, daha önce yapılmış bir konunun tekrarı, özgün olmadığı için bu açıdan zayıf oluyor. Mümkün olduğu kadar konu özgün olabilir, yöntem özgün olabilir veya tartışma özgün olabilir. Makalede de bir özgünlük olması gerekiyor. Şimdi doktora tezinde de özgünlük vardı. Makaleye nasıl ayıracağız? Makale biraz daha sınırlı. Yani en fazla 20 sayfada yazıyorsunuz, 4-5 aylık bir sürede yazıyorsunuz, sınırlı. Oysa doktora desteği daha ayrıntılı, daha kapsamlı ve 3-5 yıl harcamanız gerekiyor. Ama ikisinde de ortak nokta özgünlüğün olması, tehlik açısından bir orijinal bir noktanın bulunması. Şimdi makale hakkında kısaca şunları da hatırlatmış olalım. Standart olarak akademik araştırma ve yazım kurallarına uyması gerekiyor. Giriş, gelişme ve sonuç şeklinde üç bölümden oluşması gerekiyor. Giriş bölümünde konu ayrıntıya girilmeden yüzeysel bir şekilde ele alınması gerekir. Konunun girişi hakkında tanıtılması gerekir. Konu hakkındaki literatür değerlendirilir. Biraz önce literatür makalesi kısmında bahsetmiştim. Makale yazarken de, tez yazarken de literatürle ilgili bir paragrafa, bir sayfaya, birkaç sayfaya, konuya göre yer vermeniz gerekiyor. Literatür değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Sonra konu ile ilgili detaylı bilgilere gelişme bölümünde yer verilir. Aynı zamanda bu bölümde okuyucuya ulaşılan deliller sunulur. Kaynaklar sunulur, deliller sunulur, tespitler sunulur. Sonuç bölümünde ise ulaşılan sonuçlar ve araştırmaya dair öneriler yazılır. Makalenin ana kısmı bu. Makalede konu açık, anlaşılır, okuyucuyu şüpheye düşürmeyecek, nesnel bir tarzda yazılır. Yani üstlük açısından iğneleyici, ağzılayıcı, e, hafif al, alaycı veya alaylı alayda tarzı bir üslup kullanmamak gerekiyor. Ne açık, objektif, nesnen bir üslup kullanmak gerekiyor. Şimdi kitap incelemesi, biraz önce de bahsetmiştim. Yani alanınızla ilgili bir kitabı alıp, okuyup, artı eksisiyle, alarak katkısıyla, zayıf noktaları değerlendirmek e, bu şekilde bir metin yazmak. Daha çok uzmanların yazması gereken bir metin. Bununla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak isterseniz Kadir Gönbeyaz Hoca tarafından yazılan kitap değerlendirmesi yazım kılavuzu var. Ee, bu sunuyu da ben sempozyum sayfasına ekleyeceğim. Oradan da indirebilirsiniz. Bu internette de var. Oradan okuyabilirsiniz kitap değerlendirmesi nasıl yazılır diye. Şimdi geldik. Asıl konumuz bildiri. Şimdi bildiri dediğimiz anda diğer ismi tebliğ. Tebliğ diye de duyabilirsiniz. Bildiri diye de duyabilirsiniz. Temelde iki ana başlık var bir Sözel sunum bir de poster sunum şeklinde Sözel sunumda Öncelikle e, davet edildiğiniz veya e, kabul aldığınız sempozyumda kongrede 15-20 dakika içinde o, belli bir konu sunmanız istenir sizden e, daha sonra da sempozyumdan sonra sizden ayrıntılı metin istenir delilleri kaynakları yazdığınız temellendiğiniz bir metin istenir bu metin yayınlanır sempozyum kitabında bu sözlü sunum daha sonra metne dönmüş hali Bir de poster sunum var. poster sunum e, genelde tıp ve mühendislik alanında daha fazla kullanılıyor. E, tebliğde anlatmak istediğiniz konuyu, yöntemi sonuçlarınızı, iddianızı, hipotozinizi e, poster şeklinde, afiş şeklinde hazırlayıp başvuruda bulunuyorsunuz. Kabul edilirse bir afiş şeklinde salona e, poster yerleştiriliyor. E, o poster bakan kişiler konuyu, sınırlılığı, yöntemi, e, sonuçları e, sizin e, o konudaki ortaya koyduğumuz temel görüşleri görebiliyorlar. Bu da poster sunum. E, biz de Türkiye'de e, sosyal bilimlerde daha çok sözcüsünü yaygın. Niye? Resmi yaşlandığı yönetmeliklerde makale veya tebliğ sunmak istendiği için gerek e, test savunmasına girerken veya atama yükselmelerde genellikle sözcüsünü tercih ediliyor. Şimdi sözcüsü sunumla ilgili 7 madde yazdım. Birincisi araştırılan konunun genel hatları ile sözlü veya yazılı olarak sunulduğu ve tartışıldığı tam metnin daha sonra yayınlandığı akademik çalışma türü bildirelimi. Bunun ilk önce şartlara uygun şekilde özetini yazıp başvuruda bulunmanız gerekiyor. <Gülüyor> Sempozyumabit Kongre'ye oradan kabul aldıktan sonra da sunmanız ve sempozyumdan sonra da metnin yayınlanması şeklinde bir süreç takip ediliyor. Bildirinin sınırlandırılmış bir konusu bulunmuş. Yani şimdi metin olarak düşünelim. Özetle başvuracaksınız. Ee, özet kabul edildikten sonra 15-20 dakika içinde en fazla 15 dakika, soru cevap şeklinde olursa 20 dakika, en fazla 20 dakikanız var. 20 dakika içinde konuyu, yöntemi, e, tespitlerinizi anlatmanız gerekir. Dolayısıyla sınırlı bir konu seçmeniz gerekir. 20 dakikada anlatam anlatamayacağınız, sunamayacağınız bir konuyu tebliğ başlığı olarak seçmeniz gerekir. Bildiri sahibi ileri sözü, görüşü, hipotezi, iddiayı kanıtlamaya çalışır. Ya bildirinin özelliği bu. Şimdi şunu söyleyelim. Normal bir konuyu alıp araştırmaktan ziyade bildiride siz yüksek lisans tezi yaparken veya doktora tezi yaparken aklınıza takılan bir konu vardır. Normalde başka türlü anlatılıyor olabilir ama siz onun öyle olmadığını araştırmalarınız neticesinde tespit edersiniz ki iddianız olur. Yani bence bu konunun doğrusu şudur diye seslettiğiniz bir, bir hipoteziniz bir iddianız olur. Bu tezinizle ilgili bu iddianızı işte tebliğ olarak sunabilirsiniz. Ee, bu tebliğde bunun şu şekilde olduğu ileri sürülmektedir dersiniz. İddianızı ileri sürersiniz. Delillerinizi ortaya koysunuz Amacınızı, sonucunuzu ortaya koysunuz. Dolayısıyla bir hipoteziniz bir iddianız olur. O yüzden mümkün olduğu kadar bildiride sınırlı bir konuyu seçmek ve iddia taşıyan bir konuyu seçmek gerekiyor. Yani bir hata vardır, o hatayı düzeltmek isteyebilirsiniz. olabilirsiniz. Bir yorum vardır, o yorumun yanlış olup doğrusunun doğru olması gerektiğini ileri sürebilirsiniz. Bir metnin yanlış okunması vardır, doğrusunu ileri sürebilirsiniz. Yani bir problemli bir durum vardır. O durumla ilgili bir hipoteziniz, iddianız vardır. Bildiride tezinizle ilgili bunu kullanmanız daha hızlı bir sonuç almanıza fayda sağlar. Zaten resmiyet açısından da yüksek lisans öğrenildiğiniz herhangi bir konuda tebliğ sunması değil. Tezleriyle ilgili bir konuyu sunmaları gerekiyor. Tezinizde de sizin bu şekilde tespit ettiğiniz başkaları farklı yorumladığı halde size göre doğrusunu o olduğunu düşündüğünüz konu varsa bunu sunmuş olursunuz, e, oraya katılan kişiler de sizin bu görüşünüzü test ederler. Hakikaten siz de doğru sözü olabilirsiniz veya yorumunuz yanlış olabilir. O yüzden düşüncelerinizin çekilmesini istediğiniz bir ortam gibi düşünmek gerekiyor. Simpozyum veya kongreye. Sunum veya poster e, bilimsel üslup ve terminolojisi çerçevesinde hazırlanması gerekiyor. Yine bilimsel üslubu korumak gerekiyor. Dinleyiciler veya muhataplar alanın uzmanları ve konuya ilgi duyan öğrencilerdir. Dolayısıyla sizi dinleyecek kişiler e, yazdığınız metinle ilgili alandan kişilerdir. O yüzden alanın kavramlarını kullanmamız önemli. E, normal konferansta olduğu gibi halkı aydınlatma amacıyla çok ayrıntıya girmek gibi bir eğilimde olmamanız gerekir. Çünkü siz dinleyenler, adama uzmanları da uzmanlara konuşuyorsunuz. Veya o alana ilgi duyan öğrenciler, onların temel bir bilgi seviyesi var. Dolayısıyla onlara akademik bir usulukta ayrıntı konu da olsa, o konudaki ayrıntı konuları anlatabilirsiniz. Bildirinin sempozyumdan farkı bu. Sempozyumda e, konuya ilgi duyan herhangi biri gelmiş olabilir. Eğitim seviyesi yeterli olmayabilir onların anlayabilmesi için açıklamanız, ayrıntıya girmemiz, temel bilgiler vermeniz gerekebilir. Ama sempozyumda uzmanlar geliyor veya konuya ilgi duyan öğrenciler geliyor. Dolayısıyla çok fazla genel bilgi vermeye, öğretici bilgi vermeye gerek yok. Alanın kavramlarını kullanarak, alanın ayrıntı bilgisini kullanarak bildiri sunulabilir. Süre sınırı 15-20 dakika demiştik. Yani genelde 15 dakika uygulaması. Yani 5 dakikada tolerans gösterdi diyelim. Oturum başkanı uzattı veya soru cevap oldu, uzatıldı. Yani bu 20 dakika geçmez. O yüzden kendinizi 15 dakikaya göre hazırlamanız gerekir. Uygulama açısından ben şunu önereyim. Bir metin hazırlamanız veya bir sunu hazırlamanız. Bunu saat tutarak kendi kendinize evinizde fullamanız. 15 dakikayı geçmeyecek şekilde sunum yaparsanız gerçek sunum yapacağınız ortamda problem yaşamazsınız. Ama çok fazla araştırdığınız, çok fazla metin oluşturduğunuz ama hiç hazırlık yapmadığınız, test etmediniz. kendinizi 15 dakikaya göre hazırlamadığınız 3-5 dakika e, geçer. Konu yetiştiremeyeceğinizi anlarsanız heyecanlanırsınız. Tebliğinizde sunamazsınız veya yarım kalır. Veya sürenizi yetmediği için oturum başkanı kesmek zorunda kalır. Yarım yamalık bir şey ortaya çıkar. Böyle bir şeyin olmaması için süreyi çok iyi kullanmak gerekiyor. Belki de bildirinin en önemli yeri burasıdır. Benim şahsen eleştirdiğim nokta şu, yani karşılaştığımız zaman bunu eleştiriyoruz. Sempozyuma gidiyoruz diyelim, bildiri sahibi başlıyor, 15 dakikasını dolduruyor, 20 dakika oluyor. Ve şunu söylüyor, daha anlatacağım farklı şeyler vardı ama zaman yetmedi. Bunun ayrıntısını metinde okursunuz, kitaplaştığı zaman okursunuz diye kitabı havale ediyor veya metni havale ediyor. Bu da yanlış bir uygulama Yani kişinin anlatacağı asıl konuyu, iddiasını, hipotezini, tezini, gerekçesini ise... Onu 15 dakika içinde sunması gerekir ki e, oraya gelen dinleyiciler de bundan istifade etmiş olsunlar. Sunum bildiride sürenin sınır olması ve konunun derinlendirilmesi gereği sebebiyle metne veya hazırlanan sunuya bağlı kalmaması önerilir. Benim önerim e, sunu hazırlamanız. Eğer sunu hazırlarken de bir sunuya kaç dakika ayırma konusunda tereddüt ederseniz konuşma metni şeklinde de hazırlayabilirsiniz. E, biliyorsunuz. İnternette de farklı sempozimler yayınlanıyor. Tecrübeli kişiler de var. Genel kanaat, kişinin 10-12 kere test etmesi veya e, tecrübe etmesi bunu ki e, tam vaktinde, e, süresini doğru kullanabilsin. Sunum tamamlandıktan sonra dinleyicilerin bildiriyle ilgili görüşleri alınır ve varsa soruları cevaplandırılır. E, bu da önemli. Belki de sempozim ikinci önemli konu noktası bu. Sempozimde tebliğ sunulduktan sonra müzakerecilerin veya dinleyicilerin, sizin sunumunuzla ilgili sorularını, eleştirilerini, değerlendirmelerini ortaya koymaları, bu sizin sunduğunuz iddianızın tutarlılığına, zayıflığına dengeleyen, akademik olarak sonucun ortaya çıkmasına etki eden bir durum, bunun da mümkün olduğu kadar sempozyumlarda yapılması önem taşıyor. Şimdi biraz daha netleştirmiş olalım bildiriyi. Bildiride aşağıdaki yeniliklerden en az biri bulunmalıdır doktora tezinde olduğu gibi orijinal araştırma makalesinde olduğu gibi orijinal bir konuyu ele alması ya yani daha önce yapılmamış, araştırılmamış, sunulmamış, konuşulmamış bir konu ele alınabilir. Siz zaten yüksek lisans doktora tez öğrencisi ve tezi yazıyorsanız aldığınız konu sizden önce çalışılmamış bir konudur. O konuyla ilgili önemli bir görüşü, hipotezin iddia'yı tebliğ haline dönüştürebilirsiniz. Bilinen bir konuya katkı sağlaması veya Birine bir konu ama o, o konuya farklı bir bakış açısıyla yeni bir kaynağa dayanarak farklı kaynaklara dayanarak bir katkı sağlıyorsunuz. Bu katkı sağlayıcı bir tebliğ de olabilir. Daha önce ileri sürülen bir tezi çürütmesi sizden önce yapılan araştırmalarda bir tez veya iddia vardır ama siz onun yanlış olduğunu, tutarsız olduğunu, isabetsiz olduğunu tespit ettiniz diyelim. Bu tespitinizi de ortaya koyup şu görüşün e, eleştirisi diye bir sona sunabilirsiniz veya bilimsel bir yenilik getirmiş olması yeni bir görüş yöntem bir uygulamayla bir yenilik getirmiş olmanız gerekiyor şimdi buraya kadar tekrar varsak tezde özellikle doktor tezinde böyle bir yenilik orijinalik şartı var araştırma makalesinde böyle bir yenilik şartı var bildiride de böyle bir yenilik şartı var. burada sosyal bilimler açısından konuyu bu orijinal bir konuyu ele almak bu mümkün o, daha rahat bilinen bir konuya katkı sağlamak yani yeni kaynaklara dayanarak bilinen bir konuya katkı sağlamak bu da mümkün daha önce idare sürülen görüşün çürütülmesi şeklinde bir görüşle ileri sürebilirsiniz bunlardan bir tanesini çalıştığınız yüksek lisans doktor tezine göre belirleyerek bildiri sunabilirsiniz şimdi bildiri özetini nasıl hazırlayacağız Genelde iki tür e, özet türü var. Bir tanesi yapılandırılmış özet, diğeri yapılandırılmamış özet. Yapılandırılmış özette alt başlıklar olunur. E, İdilimi konusu, amacı, önemi, yöntemi, sonuçları ve öneriler diye. Yapılandırılmamış özetse tek paragraf halinde yazılıyor. E, i̇çinde başlık bulunmuyor, alt başlık bulunmuyor. Baktığınız zaman tek paragraf şeklinde görmüş oluyor. Bunu. Şimdi benim önerim Metni yazarken, özet yazarken yapılandırılmış e, özet sistemini kullanmanız. Yani önce bir paragrafın birine konu, alttaki paragrafa önemi, alttaki ne amacı, alttaki ne yöntemi, sonucu diye yazdıktan sonra e, cümleleri oluşturmanız. E, tüm istenilenleri, konusunu, önemini, amacını, yöntemini, sonuçlarını, önerileri birer ikişer cümle şeklinde oluşturduktan sonra o başlıkları silip tek paragraf şeklinde birleştirip yapılandırılmamış özet çevirmeniz benim size önerim. Şimdi uygulamayı göstereyim. Şimdi özetle konu ele aldığınız konu veya hipoteziniz veya iddianız veya problem ele aldığınız bunun belirtildiği cümle olması gerekiyor. Eee 2 3 cümle olabilir. Bir cümle olması gerekiyor. Sonra bu çalışmayı neden yaptınız, bu bildiriyi neden hazırladınız veya o tezi neden yazdınız, bu akademik yazıyı neden yazdınız, bunun amacını ortaya koyan bir cümle gerekiyor. Sonra önemini ortaya koyan bir cümle gerekiyor. Yöntem, kullandığınız yöntem, mukayese mi, literatür programası mı, otomatasyon mu, nicel araştırma yöntemi mi, nitel araştırma yöntemi mi, karma bir çalışma mı, bununla alakalı nasıl, hangi yöntemi kullandığınız, Bunlar alakalı bir cümle olması gerekiyor. Bir araştırmanın bu bildiri özetinde ulaşılan sonuçların da yazılması gerekiyor. Normalde makale yazarken e, ulaşılan sonuçları özetle yazmazsınız. Ama bildiride ulaşılan temel sonuçların bildiri özetinde yer alması gerekiyor. Bir de en sona önerileyle ilgili bir cümle ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Ben sol tarafa taslak şekilde birkaç cümle yazdım. İlk önce bu şekilde... E, Ayrı ayrı cümle oluşturabilirsiniz. Bu tebliğ ile şu konu, şu iddia ileri sürülmektedir. Bu araştırmayla, bu çalışmayla şu amaçlanmıştır. E, bu çalışma şu şu şu açılardan dolayı önem taşımaktadır. E, bu araştırmada işte dokümantasyon yöntemi kullanılmış. E, elde edilen veriler mukayese ve analiz edilerek metne yansıtılmıştır diye yöntemle ilgili bir yöntem cümleniz. Sonra bu çalışmada temel olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır deyip ulaşılan sonuçlar yazabilirsiniz. Veya bu çalışmada nokta nokta nokta sonuçlarına ulaşılmıştır diye temel sonuçlar yazabilirsiniz. En son öneri kısmında da örneğin bu konuda daha kapsamlı araştırma yürütülmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu konu doktora seviyesinde de çalışılabilir, bu fark edilmiştir gibi bir öneri cümlesi de yazmanız faydalanır. Şimdi buradaki yapılandırılmış özet şeklinde konu, amaç, önem, yöntem, temel sonuçlar, öneriler yazıyor. Bunlara dair cümleler oluşturduktan sonra başlıkları silip o cümleleri bir araya getirip paragrafa dönüştürüp paragraf haline dönüştürdükten sonra da cümlelerin arasındaki bağlantıları, paragrafın uyumunu, zaman uyumunu, cümle uyumunu kontrol ederek özetinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. geldik. Bildiri nasıl sunulur? Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. Her bir sunum için toplam 15 dakika süre verilir. Bu süreye uyuması gerekir. Her katılımcı kendi oturumundan 10 dakika önce sunum için hazır olmalıdır. Yani bir salonda yapılacaksa o salona gidip salonu görmeniz, hatta o sahneye çıkmanız, oturmanız, mikrofonu görmeniz, dinleyicilerin olduğu salona bakıp salonun sahibi gibi gözlemlemeniz heyecanımızın azalması için önemlidir. Eğer çevrimiçi yapılacaksa 10 dakika öncesinde giriş yapmanız, kamera nereden açılır, ses nereden açılır, kovidloin nereden paylaşılır bu tür teknik özellikleri denemeniz heyecanımızın gitmesi için önemlidir. Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları sunulmalı. Bu önemli. Yani siz belki 10 sayfalık bir metin hazırlamış olabilirsiniz. Süreniz 10 dakika olduğu için en önemli iddianız, en önemli delilleriniz, en önemli sonuçlarınızın 10 dakikacinde anlatılması gerekiyor. Çok fazla ayrıntıya anlatıp sonuca ulaşamadıktan sonra bir şey ifade etmez. Bildiri sonuç alma sanatıdır diyebilirsiniz. Yani sonuca ulaşmanız önemlidir bildiride. O yüzden ana başlıkların verilip özellikle sadık kalınıp bildirinin sunulması gerekiyor. Slide'larda kısa cümleler ve büyük bir kullanılması sunumun takip açısından önemlidir. Ee, Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu web sayfasına bir ekleme yaptık slide hazırlanmasıyla ilgili. 10 tane en fazla sunu hazırlayabilirsiniz. Her sunumda 1 dakika getirmiş olduğunuz zaten 10 dakika yapıyor. Ee, bunu artırmamanıza fayda var. Çünkü bir sunuya 2 dakika ayırabilirsiniz. Belki yorum yapmanız gerekir. 3 dakika konuşacak olabilirsiniz. O yüzden en fazla 10 tane, 15 tane sunu hazırlanmasında fayda var. Şimdi sunu planı. Evet, sunum hazırlayacaksınız. Buradaki her bir görsele sunu diyoruz. Sunuyu şu şekilde planlayabilirsiniz. 1. sunuda başlık olarak düşünebilirsiniz. Burada konunun başlığı yer alır. Bildirinin başlığı yer alır. Altında adınız soyadınız yer alır. Altta varsa kurumunuz yer alır. Üniversitede görevliyseniz e, üniversitenizin ismini yazarsınız. Milli Eğitim'de veya e, başka bir devlet kurumunda görevliyseniz o kurumun adını yazarsınız. Eğer öğrenciyseniz, görevli yoksa işte Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi şeklinde e, eğitimine devam ettiğiniz kurum ismini yazabilirsiniz. Bunun e, birinci sunumda yapılması gerekli. Şimdi, i̇kinci ve üçüncü sunularda konuyu vereceğimiz sunu. Burada çalışmanın konusu nedir? Çalışmayı nasıl sınırlandırdınız? Yani konumuz var. Konu 15 dakikada sunulacak bir konu. Veya en fazla 10 sayfada yazacağınız bir metin gerekiyor size. Burada sınırlandırmanız gerekir. Kapsamını daraltmanız gerekir. Konuyu nasıl sınırlandırdınız? Nasıl daralttınız? Bu sunuda bunu belirtirsiniz. Bir de çalışmanın iddiası ne? Yani biliyorsunuz bildiride doktora tezinde bir yenilik olması gerekiyor. Bir iddia olması gerekiyor. Siz o konuya yeni bir katkım sağlayacaksınız. Mevcut bir tespiti düzeltecek misiniz? Mevcut bir görüşe eleştiri mi getireceksiniz? Sizin iddianız ne? O hipotez iddia ile ilgili bir cümle eklemeniz fayda var. Bu şekilde üç sunu hazırlamış olduk. Dördüncü sunuda amacınızı yazabilirsiniz. Bu çalışmayı neden gereklidir? Yani şunu diyebilirsiniz: Bu konu bizim doktora tez konumuzdur. Doktora tezisi konusu sürecinde konu araştırılırken şu açılardan e, önemli olduğu tespit edilmiştir. Bu öneminden dolayı araştırma yapılması amaçlanmıştır diyebilirsiniz. Beşinci sonunda neden önemli? Bu çalışma neden önemli? Sizin bildiğiniz neden önemli? Bunu şöyle düşünün. Doktora tezinizden veya yüksek lisans tezinizden e, üretmişsiniz bildiği. Doktora tezinize 3-4 sene zaman ayırmış oldunuz. O kadar e, ömrünüzden seneyi doktora sizine vermiş olduğunu Demek ki konu önemli. Niye bu konu önemli? Niye bu konuyu siz seçtiniz? Bu önemi belirten cümleleri yazmanız gerekiyor. Beşinci sunuda. Altı, yedi, sekizinci sunularda kullandığınız yöntem. Yani sosyal bilim çalışıyorsanız, sosyal bilimlerde literatür üzerinden araştırma yapılıyorsa, kullandığınız temel yazma eser neyse, temel kitaplar neyse, yani sizden önce kullanılmayan, sizin bulduğunuz, kullandığınız, araştırma şekillendiren kaynak ise o kaynağı tanıtıcı bir sunum ekleyebilirsiniz kullandığınız yöntemi ortaya koyan yani nicel nitel karma veya dokumentasyon gibi klasik yöntem kullanmışsanız bunun sınırlarını belirtebilirsiniz 9. 10. 11. 12. sunular asıl bildirinin sizin ayrıntı vereceğiniz sunular 9 12. sunular arasında bu araştırma sonucunda sizin bir konunuz, bir iddianız vardır, bir hipoteziniz vardır, bu hipoteziniz doğrulanıyor mu, kaynaklarda, asıl kaynaklara inildiği zaman sizin iddianız doğrulanıyor mu, e, bunu yazabilirsiniz. Sonra araştırma neticesinde ulaşılan temel sonuçlar nelerdir, neler ulaştınız, e, sunuya bunu ekleyebilirsiniz. Araştırma neticesinde şuna ulaşılmıştır, test edilmiştir, şu ortaya konulmuştur gibi araştırmanın genel değerlendirmesinin sonucunu burada yazabilirsiniz. Son 13-15 arasına da önerileri ekledim. Yani burada e, her e, sonunda illa 13-14-15 diye 2-3 tane öneri olacak diye bir şart yok. Bu sizin duruma göre bir tane olabilir, iki tane olabilir, üç tane olabilir ama en azından bir tane bir testte bulunmanız gerekir. Siz bu e, araştırma yaptıktan sonra araştırma yeterli oldu mu? Daha ayrıntılı bir araştırma yapılmasına gerek var mı? Veya bu konunun kamu kurumlarıyla bağlantısı varsa, kamu kurumlarının yapması gereken çalışmalar var mı? Veya sizin araştırmanın neticesi, uygulamaya dönüş, dönüştürülen bir araştırma tarzı ise, yani bu araştırmanın sonuçlarının Milli Eğitim tarafından dikkat alınması fiyanet tarafından dikkat alınması veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından dikkat alınması gerektiren bir durum varsa, o öneri kısmında araştırmanızın önerisi neyse onu da oraya yazabilirsiniz. Başa dönmüş olayım. Dolayısıyla başladığınız adınız kurumunuz çalışmanın konusu amacı önemi yönteminiz çalışmanın sonuçları değerlendirmeniz ve öneri kısmıyla ile sunumunuzu bitirmiş oluyorsunuz 10 olsa en ideali 15 dakikada tam bitirmiş olursunuz buna göre sunumunuzu hazırlamanız gerekiyor şimdi sunum özetini hazırladınız gönderdiniz incelendi sizden düzeltme istendi veya kabul edildi sonra bunun İngilizcesini hazırladınız, onu da gönderdiniz. Ee, sunumunu da hazırladınız, sunumunuzu yaptınız, bitti diyelim. Sonra sizden sempozyumdan bir ay sonra tam metni göndermeniz istenilecek. Bu tam metinde bildirinizi e, 10 sayfa, 12 sayfa olacak şekilde delillendirip kaynaklarını yazarak bir akademik metin oluşturmanız istenecek. Bu metni gönderdiğiniz anda da o metin bildiri kitabında yayınlanmış olacak. O yüzden e, bu metin nasıl hazırlanan kısmında buraya ekledim şimdi üst kısımdaki bilgiler standart bilgiler yazar bilgisi kurum bilgisi orta aile mail adresiniz bunu ekliyorsunuz araştırmanın özünü ekliyorsunuz zaten özetme göndermiştiniz onu eklediniz anahtar kelimeleri eklediniz burada en az beş tane anahtar kelime olması gerekiyor bunun ilk anahtar kelimenin de bilim dalı olması gerekiyor Örneğin tarihle ilgili bir tebliğ sunduysanız. Birinci anahtar kelime tarih, sonra genelden üzere doğru anahtar kelimelerin sıralanması gerekiyor. Yine İngilizce, Türkçe özet kontrol edilip, kabul edildikten sonra, çünkü üzerinde düzeltme yapmanız istenecektir büyük ihtimalle. O düzeltmeler yapıp, Türkçe metin şekillendirdikten sonra onu kendiniz de çevirebilirsiniz. Veya bir uzmanlıktan da destek alıp İngilizcesini hazırlatabilirsiniz. Aynı şekilde anahtar kelimelerin de, Türkçesine göre İngilizce karşılıklarını, Hazırlarsanız bu sizin makalenizin reklam kısmı dışarıdan bakıldığı zaman görünecek kısmı İlk güzeş yapacak kısmı ve indeksler tarafından e, indekslenecek kısmı alttaki başlıklar ise asıl ana metni oluşturuyor metninizin bir giriş kısmı olur bir gelişme kısmı olur Yani buna birinci ikinci başlık dedim gelişme kısmı olur bir sonuç kısmı olur bir de kaynakçı olur kaynakçı zaten Kullandığınız kaynakları otomatik eklenen kısım. Bunu saymayalım. Demek ki metinde giriş kısmı, girişme kısmı ve sonuç kısmı yer alıyor. Giriş kısmında özetle belirttiğiniz e, hususları burada da genel olarak yazıyorsunuz. Çalışmanın konusu şudur, amacı budur. Ve burada özellikle literatür kısmı olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili daha önce şu çalışmalar yapıldı. Şu testlerde bulun oldu. Biz konuya farklı bir açıdan yaklaşacağız. Veya bu tespitlerde ortaya çıkan konu... Şu açıdan hatalı gibi görünüyor. Biz e, şu iddia sahibiyiz gibi. O literatür değerlendirmesini de giriş kısmında yapmanız gerekiyor. Sonra giriş kısmında genel olarak konuya giriş yaptıktan sonra birinci başlık, ikinci başlık, üçüncü başlık bu size kalmış. E, gerektiği kadar başlık oluşturup asıl metini, asıl konuyu delilleriyle, kaynaklarıyla, dipnotuyla, kaynakçasıyla yazmanız gerekiyor. Şimdi bildiri şimdi şöyle söyleyelim, makale dediğimiz anda 20 sayfaya geçmemesi gerekiyor, 10.000 kelime gibi. Bildiri, bunu yarısı şeklinde düşünün, yani 10 sayfa. 10 sayfaya geçmeyecek şekilde bir metin hazırlamamız gerekiyor. Bu metnin şu üstteki yazar, öz, anahtar, kelime kısmı ilk sayfasını oluşturur. Son iki sayfasını kaynakç oluşturur, geriye kaldı 7 sayfa. Dolayısıyla siz 7 sayfada bir konuyu ele alacağınız için çok fazla al başlık olmasına gerek yok. Bildiri de ne kadar e, net olursa alt başlık az olursa o kadar faydalı. Burada çok fazla alt başlık varsa bir birim biri, birim birim birim biri, bir, bir bir bir bir. Bu karışıklığa neden olur? Bildirinin amacı neydi? Bir konuyu yeni bir et, katkı yapmak varsa bir hata düzeltmek, e, bir yeni bir yöntem kullanmak, yeni bir katkı sağlamak. Bunu yapacağınız için çok fazla ayrıntıyla başlık oluşturmanıza gerek yok. Benim önerim iki başlıkta, üç başlıkta gelişme kısmını yazmanız, bitirmeniz. Şimdi bu ana başlıkların her biriyle ilgili nasıl yazılır, nelere dikkat edilir. İstrat atı sistemi web sayfasına giriş yapabilirsiniz. Orada öz nasıl yazılır, anahtar kelimeler nasıl seçilir, kaynakça nasıl oluşturulur, bununla ilgili bilgiler var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben örnek ekledim. Bu benim kendi bildirim. Yani i̇lahiyat, şeyim, alan ilahiyat, İslam kaydı, kelamı, mezheple. Şimdi bunun linkini de koydum. Siz de bakabilirsiniz. Bildirin başta şu, İmam Birgiri, Selefi mi yoksa Maturdi mi? Ben kısaca bunun hikayesini anlatayım. Siz de benzer çalışma kafanızda şekillensin diye. Şimdi İmam Birgiri, İlahi Osmanlı alimi. Biraz sert bir kişiliği mizacı var. E, bu sert kişiliği sebebiyle Selefi olduğunu bilir sürenler var. Oysa Osmanlı'da maturzi kelamı akaydı daha yaygın. Maturzi inancı daha yaygın. Bu durumda ortaya şu soru çıkıyor. İmam gibi Selefi mi? Ve mi? Yoksa maturzi mi? Bu bir soru. Bu soruya cevap bulunması gerekiyor. Benim tezim bunun üzerine kurulu. İmam gibi kimdir? Selefi midir? Maturzi midir? Benim iddiam bu, burada. Bu soru çerçevesinde. İmam Birgibi'nin e, maturzi olduğu ama... Maturdi akaidini kelam yöntemiyle değil, akaid yöntemiyle savunuyor. Bu bildiride bunu ispatlamaya, delillendirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla şunu söyleyelim, bu benim iddiam, hipotezim. Biri çıkıp bunu zıttını söyleyebilir, İmam Birgivi Selefi diyebilir, birisi başka bir şey söyleyebilir ama ben burada bu soruya İmam bilginin akaid usulünü kullanan maturdi olduğu şeklinde cevap vermeye çalıştım. Dolayısıyla tezimin olması gereken temel bir iddiası var, o iddiayla savunmaya çalışıyorum. Sizin de tezinizden çıkarttığınız bildirilerinizin veya seçtiğiniz bildirilerinizin kendi içinde böyle bir sorusu, bir iddiası, bir hipotezi olması gerekiyor. Aha. Bir örnek daha göstereyim. Farklı Ebu Hanife tasavvurları, Fakif ve Mitekelim Hanefiler örneği diye. Burada da şu konuyu ele alıyorum. Biz Hanefi diyoruz ama Hanefi dediğimiz bu grup tek, tek bir grup değil. Bu Hanefilerin içinde de ayrım var. Yani mütekellim Hanefiler ve fakir Hanefiler diye bir ayrım var. Ee, bu ayrım Osmanlıyı da etkilemiş, Selçuklu'yu da etkilemiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki dini, cemaatleri, grupları din anlayışını da etkiliyor. Niye e, bu ayrım var? Bu ayrım hakikaten var mı? Bu iddiayı ispatlamaya çalışıyorum. Bundan önce, bu bildiriden önce Hanefiler kendi içinde ayrım var, Hanefiler ikiye ayrılır diye bir iddia yok. Ben bu iddiayı ortaya koyup temellendirmeye çalışıyorum. Bir çıkıp bu iddia... Bu ayrım yanlış diyebilir. Evet, biz de araştırmaların neticesinde aynı tarafta vardık diyebilir. Dolayısıyla e, bu da bir bildiri. Bildirinin böyle bir özelliği var. Yani siz araştırırken aklınıza takılan bir soru gelir. Bir teslihte bulunursunuz. Onu e, yazarsınız, sunarsınız ve araştırmacıların onu tartışmasını istersiniz. Bu da benim tartışılmasını istediğim bir konumdu. Bu tebliğden sonra üzerinden yıllar geçti. Bunu destekleyici, yani benim hipotezimi destekleyip çalışmalar yapıldı. Tezler yazılmaya başlandı. Dolayısıyla süreç içinde haklı olduğu e, Biraz bilim saraşıdan ispatlanmış gibi oldu. Ama bildiri sunarken siz bunu bu şekilde emin değilsiniz. Yani tereddüt içindesiniz. Delillerinizi ortaya koyuyorsunuz. Ve tartışılmasını istiyorsunuz. Dolayısıyla bildirinin böyle bir özelliği var. Akademik hayatta da bir canlılık sağlıyor bildiri sunulması. Yani akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar e, Test teoretik görüş iddialarını ortaya koyup tartışarak akademik e, hayatın canlılarında sağlamış oluyorlar. Biz de Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sizin bildirilerinizle böyle bir ortam oluşturmayı düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi varsa sunuyu kapatıyorum. Sorularınızı almak isterim. Evet. Kameranızı açıp isterseniz soru sorabilirsiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bildiri nedir? Konusu nedir? Fakir nedir? Nasıl seçilir? Nasıl seçilir? Hocam merhabalar. Merhabalar. Gerçi teşekkür Bilgiler için. Hocam e, giriş kısmını biraz daha açar mısınız ya size ricam? Giriş kısmını e, o makalede ne neyle donatmamız gerekir? Size ricam anladınız mı? Aynen. Şimdi arkadaşlar özet kısmında yazdığımız araştırmanın konusu önemi yöntemi gibi kısımları e giriş kısmında biraz daha ayrıntılı hale getirmeniz gerekiyor. Bunların dışında bir de literatürü eklemeniz gerekiyor. Yani şunu e, söylemiş olayım. Bir örnek verelim mesela Ankara'nın başkenti olması diye bir tebliğimiz var. Ankara ne zaman başkenti oldu gibi iddianız var. Burada konunuzu yazdınız, önemini yazdınız, yönteminizi yazdınız, dediniz ki biz... Ankara'nın başkent olmasıyla ilgili devlet arşivlerindeki arşivleri arayarak bununla ilgili devlet yazışmalarındaki süreci takip edip ortaya çıkartıp e, metne dökeceğiz diye yazdınız. Sonra bir de literatür eklemeniz gerekiyor. Literatür neydi? E, 2021'de yazacaksınız bu metni. Sizden önce bu konuda yazılan bir tez var mı? Bir makale var mı? Bir kitap var mı? Varsa onları okuyup diyeceksiniz ki Ankara'nın Başkent olması ile ilgili iki doktora tezi yapılmıştır bir e, kitap vardır, iki bildiri vardır. Bu araştırmalarda şu iddia edilmektedir. Oysa benim e, yaptığım arşiv çalışmaları bunun aksini ortaya konusundadır diye bir giriş yapmış olacaksınız. Yani konu, önemi, amacı, yöntemini ek olarak literatür değerlendirmesine de giriş kısmına eklemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, nasıl sorularınız olabilir? Ee, yeni bir konu olabilir dediniz ya hani bir hipotez üzerine değil de daha önce hiç tartışılmamış bir konu. Mesela ben e, Safar'ın haberi sıfatlara yaklaşımını haberi sıfatlar hakkındaki değerlendirmelerini sunmayı düşünüyorum ama e, Yenilik... bu daha önce hiç yapılmadığı için bu da kabul olur mu yani? Olur. Olur. Hatırlarsanız yani de o şekilde geçiyordu. Yenilik olması gerekiyor. Doktora tezimizde, makale de, bildiride de. Bu yenilik nasıl olabilir? Hiç çalışılmamış bir konu hiç. Siz çalışıyor olabilirsiniz. Ee, yeni bir tespitiniz vardır. O yeni tespitinizi daha önce araştırmalar yapılmıştır ama siz yeni bir tespitiniz vardır. O tespitinizi ileri sürüp ortaya koyarsınız. Katkı sağlarsınız yani. Veya yeni bir yöntem kullanırsınız. Şimdi eğitim bilimlerini söyleyeyim. Eğitim bilimleri alanında taze anketler üzerinden çalışma yapıyorlar. Şimdiye kadar biz biliyorduk ki Türkiye okumuyor, değil mi? Haberlerde Türkiye okumuyor, okumuyor. Oysa e, cep telefonları üzerinden, sosyal medya üzerinden bir şekilde gençlerin okudukları e, da görünüyor. Buna dair bir araştırma yaptınız diyelim, gençlerle e, anket yaptınız ve şunu iddia ediyorsunuz: Her yani ne kadar Türkiye'de gençler okumuyor diye bilinse de yapılan araştırmalar e, Z kuşağının kitap okuduğunu ama online kitap okudun ortaya koymaktadır diye yöntemle bir test ortaya koydunuz. Bunu da ileri sürebilirsiniz. Dolayısıyla konu yeni olabilir. Mevcut bir araştırmaya, alana katkı sağlıyor olabilirsiniz. Yeni bir yöntem kullanıyor olabilirsiniz. Bunlardan biri olması yeterli. Teşekkürler. Ama şu olmaz mesela. Mehmet Akif'in hayatı ve eserleri diye bir tebliğ olmaz. Yani Mehmet Akif herkes biliyor. Hayatını herkes biliyor. Eserlerini herkes biliyor. Ama şu şu olsa Mehmet Akif'in e, kayıp e, Kur'an meali Türkiye'de mi? diye bir iddianız var. Biliyorsunuz ki ben mirasçılarıyla konuştum. O aslında yakılmadı. Türkiye'ye geldi. Türkiye'de şu kişilerle diye bir iddianız var. Bunu temellendirebiliyorsanız alın size bildirin. Tamam? Evet arkadaşlar, var mı? E, şunu sorayım. İçinizden "Hocam ben konumu belirledim." diyen var mı? Evet hocam, ben konumu belirledim. Alayım. Hoşçakalın. Tamam ben peygamber efendimiz e, ibadi konularda içtihat yani şer'i konularda içtihat etmiş midir yoksa e, vahiy mi beklemiştir vahiy kontrolünde midir e, hmm. onu seçtim tamam. hakikaten çok e, böyle kaygan zeminde konuşulabilecek bir konu biraz da tehlikeli bir konu hmm. e, sıkıntılı bir konu gibi geldi. güzel şu an tebrik ederim sorunuz varsa metin yazarsınız, bildiri sunarsınız arkadaşlar. Ama soru yoksa dedim ya Mehmet Akif'in hayatı eserleri. Yani soru yok. Metin yazmaya çalışıyor. Olmaz. Ama bir sorunuz olsa Hz. Peygamber e, istihatta bulunmuş mudur? Bu soru. Bu soruyu yazıp kırmızıyla cevabını bulmak için metin oluşturabilirsiniz. Daha sonra bunu soruyu koruyabilirsiniz ve korumazsınız. Ama sorunuzun olması güzel. Mümkün olduğu kadar sınırlandırırsanız güzel olur. Mesela bir alan seçersiniz, ibadetlerle ilgili dersiniz, sınırlandırırsınız. ve muameratla ilgili dersiniz, sınırlandırırsınız. Bildiri de sınırlandırmanın faydası var. Örneğin ibadetlerle ilgili sınırlandırdığınız bildiri sundunuz. Gelen görüşlere göre bunu geliştirip e, tezlede dönüştürebilirsiniz. Tüm ibadetleri, tüm muamelatı, tüm fıkkı kuşatacak şekilde genişletebilirsiniz. Ama de 15 dakikanız var ve en fazla 15 sayfanız var. O yüzden çok evet. geniş tutmanız gerekir. Da, teşekkür ederim hocam. Evet. Biz, arkadaşlar, hocam, bir de ben size bir şey sorabilir miyim? Hayırlı akşamlar. Hayırlı ee, tez, Tezimiz üzerinden bir bildiri e, yayınlamamızı istediniz ya hocam. Yani benim bildirim mesela eser, eserler üzerine bir karşılaştırma. E, yani yeni bir şey ortaya koyabileceğim bir şey e, yani sizin istediğiniz gibi bir şeyin çık çıkabilecek mi diye merak ediyorum. Şöyle i̇lla yeni bir İcat mühendislikte iyi bir, yeni bir cep telefonu, yeni bir araba icat etmenizi istemiyoruz. Sizden önce yapılmamış bir şey yapmanız. Örneğin senin çalıştığın tez konusunda daha önce yapılmış bir çalışma var mı? Yok. Sen yaparsan en olacaksın. Daha önce birisi saflarla Heserfi'yi karşılaştırmış mı? İman görüşlerle. Karşılaştırmamış. Sen karşılaştırırsan sen birinci olacaksın. Tamam mı? Yani o yüzden çekinmeyin. Şimdi arkadaşlar yönetmelik de diyor ki, yani bu üniversitelerin lisansüstü eğitim yönetmeliklerinde öğrencinin tez konusuyla ilgili bir bildiri sunması veya makale yayınlaması diyor. O yüzden rastgele bir konu seçerseniz kabul etmezler. Yani tez konusunuza bağlantılı olması gerekiyor. Dolayısıyla siz tezinizle ilgili şimdiye kadar ulaştığınız görüşünüz neyse onu sunacaksınız. Orada sorular gelecek, cevapları gelecek. Yani bir orada müzakere ortamı olacak. O müzakere neticesinde belki teziniz daha güçlenecek veya teziniz zayıflayacak. Dolayısıyla yani siz tezinizle ilgili bir konu seçmeniz önemli. Evet arkadaşlar. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam peki mesela bir konu hakkında farklı görüşler ifade ediliyor. Bu konuların değerlendirmesi yapılıp e, kendim kabul ettiğim e, yönünü ele alırsam bu, bu tarz bir şey olabilir mi? Olur. Mesela bir konuda A, B, C diye 3 seçenek var. Sen diyorsun ki üçü de değil bana göre D diyorsun. Evet hocam, en sevinim. Ve 3 seçenek var A, B, C bana göre diyorsun. Ulaştığımız e, yeni bilgilere göre üç seçenekten en güçlüsü C seçeneğidir diye iddia ediyorsun. Bu da olabilir. Yani ortada bir iddia var. Aynen, aynen. aynen. Yani bir derdiniz varsa, bir iddianız varsa, bir hipoteziniz varsa o yeterli bilgiler için. Zaten sizden e, sıfırdan bir şey ortaya koymanız istenmiyor. Tezinizle ilgili o iddia neyse, o tez neyse onu sunmanız ve onun dinlenilmesi isteniyor. Bunu zaten ayrıntısını tezde yazacaksınız. Yüksek lisansla ya da neyse. Evet teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Hocam soru da ben sorabilirim mi? Tamam. Şunlar hocam dinliyorum. Ee, hocam ben malumunuz Kemalettin İbn-i Hümam'ın e, nübüvvet anlayışını yüksek lisans tezi olarak çalışmıştım. Tamam. Kemalettin İbn-i Hümam'ın dair görüşlerini ben ikinci bölümde ele aldım. Birinci bölümde de kavramları ve nübüvete kabul etmeyen akımları ya da kişileri gibi Müravendi, Ebu Vakir Razi ve Deizim gibi bazı görüşleri ve kişilerden bahsetmiştim. Yani tez bir anlamda nübüvveti inkarcı akımları gösteren bir tez ile İbn-i Hümam'ın nübüvvet savunusunun bir arada bulunduğu bir tez olmuştu. Burada deizm konusundan bahsederken deizme dair bazı değerlendirmelerde bulunmuştum hocam. Şimdi ben de sempozyumla ilgili bir konu olarak şunu düşündüm. Kemal i̇bn Hümam'ın perspektifinden deizm üzerine bir değerlendirme. Şöyle bir deizm kelimesini veya Osmanlıcasını veya İngilizcesini İbn-i kullanıyor mu? Hocam, Brahmanların e, peygamberliği ya da nübüvveti nasıl diyeyim, kabul etmeyi akıl zemin üzerinden olduğu için deizmi e, onlar olarak işaret ediyor diyebilir miyiz acaba? İşte orada sıkıntı. Şimdi şöyle deizm dediğimiz İngiltere merkezli Avrupa merkezli ortaya çıkmış bir inkarcı akım, peygamberliği kabul etmeyen akım ama senin okuduğun kitaplardaki çalışmalar asrı itibariyle Sümeniye İbrahim'e gibi Hint kökenli iddialara cevap taşıyor. Evet. Değizim dediğin anda burada biraz kavram karmaşası ortaya çıkmış oluyor. Aynı konuyu başlığı değiştirerek ele alabilirsin. İbn Hünayn'a göre peygamberliğin gerekliliği diyebilirsiniz. Olur mu? Yani İbn Hünayn peygamberliğin gerekliliği nasıl ortaya konmuş? yakın zamanda benim bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Mesela yüksek lisans tez konusu veya doktora tez konusu arayan biri varsa önerebilirim. Ee, batı merkezde araştırmalarda din nedir, dinin tanıma şeklinde ayrıntılı çalışmalar yapılmış. Mesela İslam kelamcıları veya İslam felsefecileri dini nasıl tanımlamışlar? Bu tanım ilk tanımı kimi yaptı? O tanım nasıl gelişti? Bu tanımın gelişme süreci nedir? Dinin tanımıyla ile ilgili bir çalışma yapılabilir. Ben yakın zamanda bu konuyla ilgili literatürü taradım, bir eksiklik var. İki, yani başka bir konu, din neden gereklidir, sorusuna verilen cevaplar. Din neden gereklidir, insan niye inanması gerekirle ilgili, e, kelamcılardan, felsefecilerden bunun cevabına dair ne yazmışlar, ne çizmişler, yani üst üste koyduğunuz anda verilen cevaplar 2021'deki bir genci tatmin ediyor mu, etmiyor mu, bu da araştırılabilir. Dolayısıyla sosyal bilim alanında da çok fazla boşluk var. İstediğiniz alanda da araştırma yapabilirsiniz. Tamam. Önemli olan e, aklınıza gelen fikri birkaç kişinin müzakere etmeniz, Araştırmanız. <gülüyor> Benim şu an imkanım olsa oturur. E, İslam alimleri dini nasıl tanımlamışlardır? Bu tanımı için yapmıştır. Tanım nasıl gelişmiştir? Son ulaştan tanımlar nelerdir? Bunların farkı nedir? Bu tanım günümüz açısından bir anlam ifade ediyor mu? Bunu araştırırım. Veya imkanım olsa oturur din gereklidir sorusuna verilen cevaplar araştırdım. İstem alimlerinin verdiği cevapları. Bu cevaplar günümüzdeki bir üniversite öğrencisine okuttuğum anda onu takmin ediyorum, yetmiyorum. Bunun cevabını da araştırabilirim. Yani yenilik dediğiniz anda yapılacak yeni işler de var. Evet arkadaşlar, şunu ifade edeyim. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozimi Web sayfasına gelen özetler oldu. Ben baktım. E, bugünkü dersten sonra eğer o gönderenler buradaysa özeti ona göre güncelleyebilirler. Anahtar kelimeler ona göre günceleyebilirler. Usulümüz şu olacak. Özetleri biz okuyacağız. Editör olarak, hakim olarak okuyacağız. Düzeltme yapıp yazarı tekrar göndereceğiz. Ondan düzeltme isteyeceğiz. O düzelttikten sonra bize gelecek özet tamamdır oldu dersek o arkadaşımız bildiri sahibi kişi özetini İngilizcesini anahtar kelimelerinin İngilizcesini hazırlamış olacak. Bize geldikten sonra o da güzelse evet kabul ettik diye ekleyeceğiz. O arkadaş ondan sonra 15 dakikalık sunum için hazırlanacak. Hazırlayacak. 28 Ağustos'ta bildirisine sunduktan sonra ona diyeceğiz ki evet sundum. Güzel de oldu. Şimdi bunun 15 sayfalık metnini senden istiyoruz diyecek. O metin bize gelecek. O, biz de o metni kitap olarak yayınlamış olacağız. Netice itibariyle bir özetleri yayınlanacak. Bildiri özet kitapçığında Türkçe-İngilizce olarak. Bir de bildiri tam metin kitabı yayınlanacak. Türkçe-İngilizce olarak. Bildiri bittiği zaman elinizde iki tane yayın olacak. Bir, bildiri özet kitabı olacak. Bir de bildiri tam metin kitabı olacak. Bir bildirden yani yayınınız olmuş oldu. Sorunuz var mı? Kapatalım mı? Teşekkür ederiz hocam. Bilgilendirmeyi. Teşekkür ediyorum. Videoyu e, oku Okut Akademi'ye ekleyeceğiz. Tekrar izlemek isteyen varsa izleyebilir. Sunuyu da hem e, oku Okut sayfasına hem de Sempozyum sayfasına ekleyeceğim. Oradan tekrar sunuyu da e, takip etmek isteyen olursa takip edebilir. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. İnşallah e, güzel tebliğler gelecek. Endişe de etmeyin yani e, kötü bir tebliğ bile gelse, başlığı güzelse e, katkı sağlamaya, düzeltmeye çalışırız elimizden geldiği kadarıyla. Amaç tarafların öğrenmesi, sizin öğrenmeniz, bizim sizden bir şeyler öğrenmemiz, bu süreci bu şekilde geçirmemiz. O yüzden medeni cesaretinizi kullanıp e, başlıklarınızı, özetinizi yazıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar.